iki dolum dolum Dur, inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana gel. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana gel. Ana inledi. gel. inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Ana inledi. Hadi bir, iki, iki. Ee, <gülüyor> i̇şte Hadi i̇ki daha, İki daha, döner. Alo, İki daha, iki daha. Çok Çok sıkıldı, çok terledi. Çocuk ama bunu bir şeymedik daha. Bir Aferin. 4 Aferin bunları da. Aferin. E